...şeylerden esinlenmiş. Geçişin hızıyla Terminator hızla ilerliyor. Yapacağım! Yap bir şey mi diyoruz? Yap tutan yapacağım. mı varsa? Yap! <gülüyor> Bak gördün mü yaptığını? Tutturdun bir yapacağım yapacağım diye. Al işte yaptığında ne oldu? Wipeout yolcusu kalmasın. Denize kızakla indirilen yeni gemileri bir şişe kırarak uğurlamak adettendir sevgili kabotaj bayramı sevenler. Şişe kaptanın yelek cebinde evet. sanırım. Kadın şişeli, kadın. Oh, oh. Oo, güzel resim tam çerçeveli. Bu resimde bir şey eksik sanki. Ne acaba? Heh? Şimdi oldu. Bu burun bugün kırılmazsa, bir daha da kırılmaz. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte yüreklerin yavrını eriten o ses. süpürgemiz yine boyadı. Agave. Aaa, İşte Guys. Guys. <gülüyor> İşte yüreklerin yağını eriten o ses. Süpürgemiz yine boy attı. Ve tamam diyor Hürkuş Şırfan. Bu kadar yükseklik bana fazla. Ama saygısız süpürge onu alıp kuleden kuleye vuruyor acımasızca. Bakın süpürge Hürkuş Şırfan'ı tesbih gibi döndüre döndüre götürüyor. Haydi haydi Gamze. Gaza gelme Gamze. Asuman çok adam harcadı böyle. Gamze bu sefer farklı bir taktik deneyecek gibi. Usulca yaklaşıyor baksanıza. Oh. Oh. Oh. <gülüyor> Mike Tyson vursa bu kadar olurdu doğrusu. Geçmiş oldu Gamze. Peki nedir senin durumun? Durumum... Buraya... Şeyh misin neysin yani? Şeyh'im görüyorsun işte Arap şeyi Adam gösteriyor işte şeyhi Asuman uzatma. Ben de nicedir bir şeyh görmemiştim. İyi oldu. He Arap şeyhi. Evet. Peki... Bakalım. Diyorsun ki bir de yakından bakalım Şehe. Ama bence şehide tadında bırakmak en iyisi. Enteresan. Bunda enteresan bir durum yok. Klasik kırmızı çorapları ve ayakkabılarıyla formunun zirvesinde bir yarışmacımız. Neden enteresan? Yakışanı giydim. Wipeout insanın kendine yakışanı giymesidir zaten. Başka bir spor bu dış ses mizaj yani ne kadar <gülüyor> ağırmış ya. Ben o zamanlar bu kadar ağır gelmiyordu bir bana. Musun? Spor e, zamanında yaptım ben. Maraton koştum. Maraton? Evet. Şaka yapıyorsun. Gerçekten. Şey mi? Uzun mi? <gülüyor> Önemli olan kaç dakikada koştuğudur Asuman. Mesafe aldatıcı olabilir. Abi dış ses daha fazla pipi şakası yapacak <gülüyor> mı ya? Ne kadar çok pipi şakası yaptı. Hadi Alevli Özgür ateş hadi sömeden hadi. son bir çabayla atılıyor. 6. Biraz daha silkeliğin, sönecek gibi ateşi. Cem, cem, Alo, cem, size cem, diyor. Cem, cem, cem. Bay bay. Adam yırtınıyor oh, cem, orada, oh, cem, kimsenin umurunda oh, mı bak? Sobacı Emre'nin canına tak etmiş belli ki. Abbasın yanına saplıyor kendini. Bravo, Sobacı Emre! Eyvah heyva, İsmail de geldi. İlk kez üçlüyü gördük ortada. Eve düşen yıldırım bitti, ortaya düşen Nuray başladı şimdi de ekranlarımızda. Ooo oh, Nuray! Aferin sana! Nuray'a aferin gelince İsmail ateşleniyor. As siktir ya, as siktir ya! Aferinin büyüğünü alacağım derken tepetaklak oluyor. Eyvah eyvah! Büdü emreyi acıyıp idare eden makine, "Eh, ee, yeter artık." dercesine indiriyor Emre'yi çamura. Şefkatli bir yere kadar demek ki. Bakın korkudan hala arkasına bakıyor çocuk. Gelen giden var mı diye. Ankaralıya da travma yaşattın ya, büyük müsün sen yumruk duvarı? Bu misketin insanın kanını kaynatan bir tınısı vardır. Düğünde derletle çalınınca sonunda illa bir baraz çıkar. Misketi yüklediği enerji açığa vurur. Zündükran bir darbede Koca Nişkesi çökertmeye çeviriyor sevgili Ankara'lılar. Yarışmaya üç erkek yarışmacı devam ediyor. Yani erkek erkeğe kapışıyorlar sevgili seyirciler. Bakalım. Oha! Oğlum onun üstünden nasıl atladın? Yarışmacı devam ediyor. Yani erkek erkeğe kapışıyorlar sevgili seyirciler. Bakalım kim sonuna kadar direnecek. Hormon hamsi, ana kuzusu Emre. Oğlum nasıl zıplıyorsunuz? Ve Terminatör Tolga. Kalan yarışmacılarımız bunlar. Ananı sikim, Oha. Ananı sikim. Ananı sikim. Ananı <gülüyor> sikim. Ve Terminatör Tolga. Kalan yarışmacılarımız bunlar. Oha. Hormon şey, ne yaptın sen öyle? O nasıl bir takla evladım? Geçmiş olsun. Vantilatör gibi döndü Kerim. O sıcakta biraz serinlemiştir sanırım. Evet. Bizim vekil adayı Gakkoşunay'ımız acaba direğe tutunup o üstünde kalabilir mi? Daim ata binmiş ya nasipti. He <gülüyor> Vallahi bu sefer galiba kaybettin İsmail Ooo İsmail Daha film yeni başlıyor mesajı veriyor Değerli kısa metrajlılar İyi başladı bu arada Böyle minik minik adımlarla hepsinin üstüne Oturarak giderse geçer Bravo Yumrukları köfte gibi Fare kafanını piyaz gibi yiyen İsmail'in Aklı başına geldi Seke seke geçiyor topları şimdi de. Geçeyim mi? Yok geçme İsmail kal öyle orada Zamanla yengeyi de yanına aldırırsın Gül gibi geçinip gidersiniz işte Vallahi bravo Eyvah eyvah İsmail Yumruk duvarında yedi yumrukların acısını Toplarımızdan çıkardı Adam dansçı beyler Kıvrım kıvrım yılan gibi dolanıyor her yada Asuman Pavlos'a Beni ne kadar seviyorsun diye sorunca Palbos da bu kadar diye cevap veriyor tabii ki. Hayır düşme. Darbeli içer olağanüstü 10.2 metre. Öfff diye çok korktum o kadar güzel gidip. Simge Aybakar Kademi bir ile dördüncü ayını yenilemiş Aman Allah'ım dört ayımı seviyorsun demiş Simge'cim dördüncü ayın kutlu olsun nice güzel aylarına Ha. Evet. Evet. <gülüyor> evet Ama bunda hep 2 ile aynı şeyler var ya O yüzden evet, bunu, abi, o bunu izlemesek değil. daha iyi yani Bence Bana kalırsa